Bunu izler misin abi? Senin için yaptım. 3 dakika 51 saniye. Oha bir dakika hangi oyun bu? LeBlanc oynuyorum. Ayy. Hold me close till I get up. Time is barely on our Oy Oy It love is la şurada bir de ölmesem buza adam kaçıyor bir daha amına koyayım <gülüyor> Canlara bakalım epey Hadi <gülüyor> fark var. Eşyalar arasında fark var. Biz katır bakalım ne yapacak şimdi. Dur, geriye dönüp eşya alamadıkları için. Tona Oo, bu yakışırdı. Şimdi şöyle. üzerine gidecektir. Şimdi üzerine gidiyor. Bakalım devamlı gidecek mi? Hem bitkineştirmeyi hem tutuşturu kullandı. Ultisini açıyor. Şimdi bir de bitkineştirme. Orada Norudan geldi. Noru ileri geri olmadı. Canı dolduracak. Tüşturu var hala. Ultisi de var. Ben sana söyleyeyim bu oyun gidebilir. Yani miyona gidebilir bu oyun. Ama şimdi karşı saldırı yapacaklar o. her şeyi O seviyeler arttıkça, e, canları arttığı için eee birbirlerini alma ihtimalleri iyice azalacak. Yani çünkü verdikleri hasar yetmeyecek. Abi yeteneklerin hasarları da artıyor ama. Ya onlar da artıyor da bak görüyor musunuz? Yani şimdi ulti geldi tutuşturmayacak. Bizden çok az. Döndür riskatı saldırdı bu sefer. Bekleme sözüdeyken son bir vuruş riskatırda kalıyor. Orada olayı ayıkan var mı? Bak orada side step var. Çok ince bir side step vardı orada. Q'sunu dodgeleyip bir anda böyle bir anda arkaya dönmek bak. O hani bir anda dönmek var ya. O olay var işte orada. <gülüyor> Seni side step çok iyi. Batın Veni Atılgan 6 lira abim yayınlar. İyi yayınlar kardeşim. Eyvallah iyi seyirler. Cian 66 hoş geldin. Highers 25 aydır, head, 14 aydır. Bravo ee, Bunu izler misin abi senin için yaptım. Bunu izledik. Sağ bırakmayan 10 lira. Ferit selamlar iyi yayınlar. Epeydir bağış atmak vardı aklımda. Bugün iyiymiş. Ve bir sorum olacaktı. Kullandığın kulaklık C serisinin hangi modeli? Ve dayanıklı olduğunu düşünüyor musun? Tavsiye eder misin? Teşekkürler iyi akşamlar. Ben bu kulaklığı yaklaşık 10 kere falan atmışımdır yere. Baya da sert attım. Hiçbir şey olmadı. Ee, Baya iyi kulaklık. Benim kullandığım kulaklık. Hem ses bakımından hem de wireless sağlığı bakımından. Çünkü wireless kulaklıklar genelde bluetoothları wirelessları patlıyor. Sıkıntı yaratıyor. Ama bunda hiçbir sorun yaşamadım. Yaklaşık kaç senedir kullanıyorum lan?